Selamlar arkadaşlar, bu Space Junkies devam ediyoruz. Tabii ki Cankan kardeşimle beraber. <gülüyor> Selamlar. Selamlar. Abi bunu yapmaya bayılıyorum abi. Bu oyun hayır, hayır. tam oyun bir, bir yıkılıyor abi, yıkılıyor. Oha şöyle yapsana bak. Hmm. Aa, <gülüyor> güzel ayarlamışlar. <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Borderlands kapağı yapayım mı sana? Dur bunu böyle yaparsın, dur. nerede? Borderlands'ın kapağını biliyorsanız şeyle bir... Şöyle, şöyle mi? Ya ya ya. Şunu bozmazsa, oy... neyse bozuluyor ellerim. Heh. Heh. Nasıl Heh. gözüküyor? <gülüyor> Borderlands'ın kapağı oldu mu? <gülüyor> Borderlands'ın kapağını hatırlayamadım. <gülüyor> hatırlayamadım. Oh, oh, öyle, öyle bir şeydi galiba. Böyle yüzüne doğru yapmam lazım da, nasıl, oyunda nasıl gözükemiyorum. Yüzüne oh. doğru yapınca biraz bozuluyor. Oo. Oh, MVP. Oh. Uh. Ya senin elinden geçirebilir misin? <gülüyor> Geçsin <Geçiremem. gülüyor> ama. o zaman maça gelelim. Ama buna vurabilirim. İşte. Be. Abi Em's aldı utanmaz herif ya. <gülüyor> Şimdi beraber 2-2 maç yapacağız. <gülüyor> Aynen. Bakalım zavallı rakip <gülüyor> kim olacak? Geldiler ah, derken. <gülüyor> Dal dalya girip girip çıktılar <gülüyor> mı? <gülüyor> Oh god. Allah. Allah. <gülüyor> Sustur istersin onları. Sustursak. We are streaming this game guys. Yalnız değelim de zorunlu şu aslında. Hay hay değelim. Victory. We're going to win this. Ney seçedim? Aa İnan, yine innan, yine mi? Aynen ettim. aynen aynen bende. 11'de, 11'de. Other level'de. Dur king mod. King mod değil. Benim station yeni geldi bak şu. Tamam onu seçelim o zaman. Bana hanginiz vurdu? Benim sizi izliyemez acaba bunlar. Bence cevap vermiyorlar. Yeter! Ooooooo! Barbar! Hiç kapağı deneleyemez. Aaa bir beledi. Yine çattık ha. Aaa ben bu Durayım ya, bir saniye. <gülüyor> Yine çattık ağzımıza. Oooo, yeni haritamıza bakıyorum. Aaa! Oooo, yeni harita <gülüyor> baya cool gözüküyor ha. Rıdvan tek atıyorsun. Oha! Evet, silahın tek atıyor özellikle olarak. Başka silahın yok. Bir elde kalkan lazım o zaman. Evet, tek atıyorsun silahlarla. Revolver yeni eklemişler galiba bu silahı anlayamadım. Bu bizim silah taramalı silahımız değil bu. Evet, Berilerden ben geliyorlar. Silahım. Gel gel gel gel. Canca gel böyle gel. Gel. Gel. Kal kalkanımın arkasına saklan. Gel şurada bir yerde olmaları lazım. Aa bana bana beraber attılar. Yanıma. Aa! Ya! Abi bu tek tek atıyormuş lan tek tek atsanı Evet ama, ama tek atıyorsun, tek atıyosun kusura Arkadaşlar bugün tekleme moduyla karşınızdayım <gülüyor> Ben baya sevdim yeni silahı ya revolver gibi böyle tek atıyorsun. Baya hoşmuş Sevdim modu tek atcan düzgün nişal alman lazım Aaa kalkanı da tekliyor Kalkanı evet. da tekliyor Yok evet, 9999 vuruyorsun, tek atışta Ulan! bak tek attım ben. Kalkanım ne? Hala sık aldı anasını satayım. Oğlum kalkanı almayacağım zaten. Oy dikkat. Hep kaybediyor ya. Hep bana bunu kaybettiriyorsun ya. Gel şunları abi. Tamam geliyorum geliyorum. Gibine geliyorum. Bak köklerim. Oha. Abi güzel pikemiş. Verde MVP. <Gülüyor> <Gülüyor> köklerim. Babalı ba bal balana bırak anasını satayım. Birimiz sağda birimiz solda duralım. Yani birimiz ileride birimiz geride duralım daha doğrusu. Cankan ses. Arkımdan şuradan, şuradan geliyor. O oh. tuttu öldürdüm. Kardeş bir tane doğru düzgün bir atış yapamadım. O oh, sen mi attın? Evet ben attım. Ha gördüm ben gel gel gel gel. Kaçmaa Beni Hop Vurdum vurdum vurdum birini öldürdüm ha. Buna nasıl? ki ben... çok vuruyor Bu arada ben mi almışım dur bakayım bir ekranda ha. Senin sekiz kilim var benim sıfır kilim var çalmışım <gülüyor> Hayır çalmadım içimden vururdum pislik herif seni adi ya abi gel adamları gel gel. adamları takip edeyim diyorum sana geldiler. Aa geliyor geliyor. Gel gel gel gel, gel. buraya gel buraya gel. Yine öyle mi? Yine Yeter! Ben öldürmek istiyorum. Canım bayağı azam. Adamlar sporcu olur ulan. Ab ab ab balata sana yer tarif etmeye çalışırken adamlar kaçıyor. Bırak ya. Oğlum korkuttun lan. Gel gel. Böyle gel. Şöyle geçelim. Aa geliyor. Nerede? Ya ben de öldüm ya. Abi. Ya. Bana. Ya bana ahırt bana deme. Kal, kal, bilseydim bu modu kalkan almazdım. Boşu boşuna ben harcama kankım. şu silahlar. Boşu boşuna harcamarım. Ne olsana biliyor musun lan? Ölümdeler. Kansörlerim bozuluyor. Vurdum o da beni vurdu. Ha, ya sonunda bir sayı alabildim can sen onladın abi. Ne yapayım abi? Adamlar sıkıştırıyor beni. Abi ya. Boşu boşuna atma diyorsun bir de bana. Radara ne yapayım? Abi ben bir elime kılıç alacağım. Başarlar değilken bir silah var ama sen kılıç mı olacaksın? Ya yani kılıç kılıç da tekliyor sonuçta. Mantık güzel. <gülüyor> ya sağ <gülüyor> <Tamam>, pardon. <gülüyor> İzleyicilerimizden bağladığım için özür diliyorum bu arada. Sinirin bozuldu arkadaşlar bununla. <gülüyor> <fiyade. gülüyor> Adi ben herkese <gülüyor> sayitamalık yapıyor. <gülüyor> Böyle bir silah bana vermemeliydiler. Yavaş yerim <gülüyor> lan böyle işe. Bu ne ailesizce diyeyim. Ben battaki metaki istiyorum. Ben dekini istiyorum. Gel ben. Gel. Ya ni Abi adamı ben... kutu çıktı. Oha. <gülüyor> Bu da şey ödül falan mı? Takımdaki türkilleri neredeyse sen aldın ödülü mü? <gülüyor> i̇ki kutu geldi. On iki üç. Üç tane kutu geldi rıdvan. Açamayız. <gülüyor> Herkes tek bunda haberin olsun. Aaaa hayır. istediğim silahları seçemedim. Bıramızı, yeşil ve mavi <gülüyor> <gülüyor> Arada bu kontrolcülerim yamuluyor ama onun içinde bir sıkıntım yok Onu bir bakmam Lan <gülüyor> Ulan yaa adamı mvp ile burayım dedim adam dekstü öyleğini gördüm gibi sanki Ey bak ya ben... ayıp ya çok kötü bugün çok kötü oynuyorum bugün kötü <gülüyor> oynama <gülüyor> günüm değil Arkadaşlar sen ne sen Ya bozulmuyor bu sensörlerim of ya. Bu maçtan sonra çıkıp bakmam lazım. Bak bakalım benim de burada. Oh, oh. Are arkadan öldürdün değil mi? Vay ee, adi herif. <gülüyor> Önden vurdun kaçtın kardeşim. Arkadan vurdum yani. Kalkan çıktı oyuna jip bana kalkan verdi abi. Bu, bu silah istemiyorum. Aa adam laglı öldü. <Gülüyor> ne oldu? Gizlice arkamdan vurdular. Aaaa silahsızken öldürüldüm Aaaa <gülüyor> silahsızken öldürüldüm bu hiç hoş olmadı Abi ya en kötü ben gidiyoruz şu an Abi çok kötü silahlara denk geldi Ya bozuluyor abi benim elimi Bu el Vooop! birilerini. <gülüyor> Burak abi, bu işte sevgi veya pisliğin bir manası yok. <gülüyor> Neden sana elini öldürdük senden yaa? Biraz durmuyonuz iki kişi Aa. Tam öldürüyordum seni Aa. Ya ayıp ayıır Hayır Ya oyunum takıldı yine yaa Offfff Sıhh Acıdıyım Ne atan yaptın sıkıntı mı? Ne bu yaa? Biraz buglanmış tak ediyorsun ha? Bende baya sıkıntısız ki çok iyi oyun Yok yok, nezle sinir değil de e, ellerim bozuluyor. Acaba oyundan kaynak mı onu merak ediyorum. Pilleri değiştirmeydi neydi keşke. Yok, pillerle sıkıntı yok. Pey bir... <gülüyor> kaybettim. Ben de kaybettim. Bu, bu bu acı dolu oldu. Ya bırak bırak bırak, bırak. Ha bana da iki kutu verdi. Üfii. Evet arkadaşlar bu seferki 3üncü ben tek başıma başlancam. çok küçük bir teknik sıkıntı yaşıyor. O yüzden ben freefall al mı girdik? Tavsalız zero mu girdik? Onlardan birinde e, kendi bir tam manası Ya o kadar bekledim, bekledim. <gülüyor> İhtiyar'dan mı taradınız? Ne yaptınız anlamadım ki. Yani Cankan kardeşimin teknik sıkıntıları daha kaynaklı. Ben bu el tek başıma giriyorum arkadaşlar. Yok abi. Pompalı pompalanı demeyi düşük kastı ya. zaten bu silah olacak cebimde. Arkadaşlar işe yarar silahlar almam lazım. Ya işe yarar silahlar diyorum neler çıkıyor karşıma şanslısa gel. <gülüyor> of abi şansım yerlerde olmuyor. <gülüyor> ah adam çok baklar hareket ediyor. <gülüyor> Abi ya, adam baglı baglı on lan. Olaya gel. Neredesiniz? Sizi görelim bir. Abi olay be, iki tane dandrik silah sonrası sonunda düzgün bir şeyler. Abi bunu hep yapmak istedim daha ağırdan alıyoruz tek elle tutunca Abi oyun bana gene acil Kalkan verdi ya sinirim bozuldu Kardeş Abi benim bugün bu oyunda şansım yok ya aldım Öl öl öl bir ahmet. Biraz zahmet oldu abimize Harbi zahmet oldu abi adamın ölmesi Bunda diğer elime alayım Yeni temiz bir tane her zaman iyidir. <Gülüyor> Abi adam bug'la ölüyor resmen. Şu kulgomuzundan da Final Sacks the battle Abi Kardeş öyle almakla olmuyor bu. Ayıp ya. YAAA Ah be Ulan be Kardeş Aslında bir intikam maçı güzel olabilir Bir intikam maçı gerçekten olabilir Evet arkadaşlar, bugünkü oyunumuz böyleydi. kusura bakmayın. Jaka kardeşimin yaşadığı teknik bir sıkıntı yüzünden e, ben de son round'a kadar kalamadı. Ancak sıkıntı yok. Onu yerle <gülüyor> bir kaybettim bu sefer. Abi bir önceki daha iyi de her ne kadar Biraz adamları silmiş olsak da. Her ne kadar silmiş olsak da bu oynadığımız e, son round o kadar hoş olmadı. üzücü Neyse. Evet arkadaşlar ve videomuzu bugünlük bu şekilde sonlandırıyoruz. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.